Merhaba dostlarım ben Serdar ve Pasifaya hoş geldiniz. Ee, bir korku oyunu, Türkçe bir korku oyunu ve menüden aldığım kadarıyla aslında Multiplayer'da oynanabilecek veya kop bir şekilde oynanabilecek gibi bir korku oyunu. Selam e, değerli dostum, ekrandaki e, arka taraftan bize bakan beyaz soluk tenil, evet ağzında eksi olan karakterimiz. Neyse, ben tek oyuncuya girişeceğim ama tabii ki ben daha çok tek oyuncuyum biliyorsunuz. Tek tabanca Serdar diyebilirsiniz bana. Bir oyun çöktü falan yok, oyun çöktü okay. İyiz herde. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlarım <tabii, gülüyor> bir kez daha bir korkoynu daha oynuyoruz. Bu çok e, şey bir korkoynu vardı. 3 dolar falan isteyen fiyatı indirimlerde satın aldım. İndirimler hala var mı bilmiyorum ama vaa e, o wow, çok fazla ses var oyunun. Oyunun sesi çok fazla. Eğer e, sesi bastırıyorsa lütfen söyleyin. Bakalım öyle çok uzun bir oyunum olması lazım. Yine böyle çerezlik niyetine gidecek. E kontrol ediyormuşuz iyiymiş ha. Hiç fikrim yok. Ne olacak? hiç fikrim yok. Bu da ses de çok fazla. Bir şey olursa çığlık atabilirim. Çığlık atarsam kulaklarınız yırtılır. Ay selam sen beyaz bir şey misin acaba. Oh, umarım cam şey yoktur ya. Screamer falan yoktur umarım ya. Ayy. Yıldırımları her zaman böyle ihtişamlı ve güzel olmuşumdur. Mesela bir çocuğum falan olursa ismini de yıldırım falan koyacağım. Var mı aranızda ismi yıldırım olan? evlatlık edineyim falan yok yok. <gülüyor> Ama gerçekten bir çocuğum olursa ismini Yıldırım falan koyabilirim. İsim olarak da çok güzel. Aa, buradan girebiliyoruz. Aa, Bodrum katından gireceğiz. Allah kahretmesin. Tahmin ettiğim kadarıyla menüde gördüğümüz ee, hanımefendi bize şey yapacak. Ee, eşlik edecek hikaye boyunca. Bu deneyim boyunca. İçeride var mı o hanımefendi bilmiyorum şu an. Buradan girebiliyor muyuz? Giremiyoruz ileriki şey yapacak. Hayır yo, girdim. Yok burdan e, geçemeleralı. Demir kapı, demir kapıların olayı girilemez olmaları. Selam. Kilitli kapı ihtiyaçları ana anahtar. Okey. Tam yani tam olarak çevrilmemiş bir tamam. olan. Yine Google Translate biz e, bizi şey yapıyor. Abi mesela bu çok güzel bir olay. Çevir lan Google Translate'ten çevir. Anladın mı yani? Şey bile olsa Google Translate'ten çevir abi. Indie oyunusun, bütçen yok. Çevir oğlum. Yani ne olacak? İnsanlar Oynuyor yani, hoşlarına gidiyor. Biraz olsun anlıyorlar yani oyunu. Biz de mi öyle yapsak bizim oyunda acaba? Google Translate'in çeviririz. baktık. Bütçe yok, çevirecek kişi de yok. Fransızca, Rusçaya falan. Mesela evet Rusçaya çevirirsin. Anladın mı? Ruslar bilmiyordur abi. Rusların, yani Ruslar bizim gibi biraz, biraz. Çok öyle İngilizce bileni o kadar da yoktur. Oynattıracaksan çevir Rusçaya, oynattır. Nereden giriyorduk biz şeye ya? Neredeydi? Şuralarda bir yerde miydi? Ben yine konuşacağım diye kaçırdım ha. Aha buradaydı Bu arada suyumu da içeyim. Bize sıcak bir içeceğim yok. Kahvemi önceden içtim. Evet girdik. Ya ağzımıza edecekler biraz sonra. Affedersiniz ama. Aha bayfişek atıyorlar. İyi ediyorsunuz. Ses size geliyor Muazzam, çok muazzam bir bölgede yaşıyorum. Arasında çığlıklar diyorum, tabancalar diyorum, havai fişekler diyorum. Harika bir yerde yaşıyorum şu an. Onu kurtarmaya çalıştım ama başaramadım. 1889 pes ediyorum. Gretchen'i geri getirmeye yemin ettim ama korkarım ki kız sonsuza dek kayboldu. Hocam, geri getirmiş olabilirsin ya. Allah senin de kahretmesin bu arada geri getirmeye çalışırken. Başımıza nasıldı belalar açmışsam. <gülüyor> evet, değerli dostlarım, Öleceğiz. AJ için de öleceğiz. Sonra hayatımız da Daha pek hoş olmayacak. Yakacak odun alındı. Okey. Evi evi yakalım. Görüşürüz ahbaplarım. Bu bölüm burada bitiyor artık. Ne ne yapalım? Bu yani bunu bulmak için şey yapacaktık. Gördük. Ee, bu kadardı yani. Oraya gitmeyeceğim. Şu an gitmeyeceğim oraya. Selam. Bu ne lan? Kılıç mı bu? Alayım oğlum, kılıcı alayım öleceğim. Ben neden buradayım ya bu arada? Söyleder mi bana? Sen buradaki gizemi çözeceksin falan mı diyorlar? Kapı, kilitli kapı ihtiyaçları, bodrum katı anahtarı, okey. Ha, şey, okay. kilitli kapının bodrum katı anahtarına ihtiyacı var. Ay bir yerden sesi geliyor, ses geliyor, saat sesi geliyor. Bir yerden böyle jenerik ses değil de özel bir ses geliyorsa o yerde sıkıntı var abi şey şey yapın yani bupların. Evet Alpaplarım bir korku oyunu daha karşınızdayım gördüğünüz gibi. En son Layers of, Fear. Layers of Fear'dan sonra başka bir korku oyunu oynamadık değil mi? İyi bu bir korku oyunu. Ben şöyle bir et bakayım etrafa. Aslan dur. Nereden geliyor lan bu ses? Yukarıdan geliyor senin bu ses okey. Ben bebeğin o zaman arkasına geçeyim, orada stratejik bir hamle yapayım. Ya sen benim ölmek ölmek istiyorsun ama ben senin arkana çıktım. Gibi evet. Liderinin ceza cenaze evi. İhtiyaç duyduğunuz zaman da hizmet sunar. Kurtarma, cenaze leva, hizmetçisi tören, defin, ölüyü yakma, bir randevu ayarlar. İşte özel hizmetlerde sunuyoruz. Evet, randevu ayarlayalım üstten. O zaman bunu da okuyabiliyor muyduk? Yok, o tepsi normal bir tepsi. Ne ki? Sen de bir şey değilsin, sen bir böyle... Şunu yakamıyorum, okey. Selam bebek. Oyuncak bebeği aldım. Şimdi bu biraz böyle dandik bir korku oyunu gibi ya. Ya şey olacak böyle illaki... Çok böyle ha ha şimdi jumpscare deyip Böyle jumpscare atacaklar önümüze. Ben de çığlığı basacağım. Ve gece vakti oynuyorum bunu. Milleti de rahatsız edeceğim. Artık kaçınılmaz. Bodrum katı anahtarına ihtiyacım var. Ulan bodrum katındayım zaten. Anahtarına neden ihtiyacım var. Yukarı çıkmak için mi? Yukarı çıkabilirim ama merdiven vardı. Okey. Şu tarafta başka bir yer yok değil mi? Keşfedilmemiş yer kalmasın evin içinde. Koz bulabileceğimiz her yeri arayalım. Ya yukarıda bizi bela bekliyor. Çok net. Acaba kaçan kovalayan falan... Duydum. Lan! Şişt! Sen çıkarma! Ya kaçan kovalayan olacak mı acaba? A kapısı gülmüş. Buraya sürüklüyor şu an ha. Şu an Alpap'ların kötü şeyler olacağını hissediyorum. Biraz çok yakınız böyle. İlk jumpscare'e çok yakınız. İlk jumpscare'e de hep böyle en kötüsü olur. Karşımıza o kızımız çıkacak. O çok net belli. İşte aslında soru başka ne çıkacak? Şimdi sadece karşımıza o kızı çıkacaksa kızı zaten gösterirler. Bu durumda sürekli jumpscare'lar veniyorlar. Allah belanızı vermesin sizden. Testlerden de korkuyorum artık iyice korkuyorum iyice geriliyorum ben korktukça acıkıyoruz sessizlik i̇yice, öf. kesin jumpscare yiyeceğiz ya böyle Ay, aydınlıkla da iyice pil var mı ya en azından pil konusunda şeyiz peki ben bunu neden açıp kapatabiliyorum bunun olayı ne ne? Ayak sesleri duydum sanki ya. Ben iyice korktum ha. Ben iyice gerildim. Ay. Bu belanın ayak sesleri. Bela koşa koşa üzerimize geliyor. duyuyorsunuz değil mi ay çok iyi duyuyoruz şu an, kendisini diyoruz canımızı okuyacak olan korkunç şey şu an yukarıda dolaşıyor çok gergin olduğum için biliyorum bu arada şu an çok, e, genelde bu kadar girdiğiniz zaman çok konuşuyorum yoksa Fallout 4'te Osmand'a ve GTA 4'te falan bu kadar konuşmuyorum <gülüyor> biz seni duyduk zaten. şu odanın içinde. salona anahtarı ulan. Ne kilitlemiş. Be. benim bu bebekleri mi toplamam lazım? ne? okey Ne olduğunu kolay bir şekilde açıklamaya başlayamam. Eşimi kaybettim ve eve evlat edindiğim kızım da kötülüğün eline düştü. Haa. Kızımın içine kontrol edilemeyecek. en yani bir yer karanlık girdi. Eğer hala buradaysa tehlikedesiniz. Onun sonunuza dek... Yedilmek <gülüyor> için tek yol geliyor. İşaretli oyuncak bebekleri yak. Okey. Onu yakarım ben. İşaretli oyuncak bebekleri yakarım. salon anahtarı. Ben bunu yakacağım. Görürsüz çakmak yok mu? Çakmak bir şey yok mu? Onu kurtarmanın bir yolunu düşünmeye çalışırken kendimi evin farklı yerlerini kilitledim. Şu an iyice girildim. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Ölecek miyim? Yan tarafta bekliyor bunun. Bak şu aşağıya inenilmez öleceğim ben. Her bir anahtar evin farklı alanlarındaki <gülüyor> kapıyı açar. Büyük salon yatak odaları, bodrum katı, çatı katı ve anıkabıları. Tamam tamam. Başka bir yerin kilidini açmak için her anda bir arada... Tamam okay. Öldüm mü? Hayır ölmedim. Ben korkuyorum. Lan! Şişt! Şişt! Şişt, git! Ne yapıyorsun be? aa A, Yüzleşsek mi? Ne diyorsun zafaplarım? Korkuyorum ama ya Allah kar ya. Neyi açıp kapatıyorsun ya? Ben bunu yakacağım. Oh, bir şey yakacak hiçbir şey yok ha. Ben sağ bir şey söyleyeceğim. Ben ben burayı kapatıyorum. Ben salon anahtarını aldım. Ben salonun olduğu yere gidiyorum o zaman. Diğerdasın. Okey. Ay burası açılmış. Ben sizi yalnız bırakayım hocam. Ha burayı açtım. Şurayı da kapattım. O adam böyle kapıların içinden geçip duruyor mu acaba? Kimmiş? Lan! Çok, yak çok yakınımdan geçti. Ay Yukarı bakıyormuş burası. Geri geri geri. Aaa! Görüşürüz. Ay çok yakında. Çok yakında. Aa Burası yukarı bakıyor. Of! Burası direkt yukarı çıkıyor. Aman aman aman. Aman aman aman. Yalnız bırakalım. Bence yalnız bırakalım. Bence yalnız bırakalım. Ben buraya gidiyorum. Ha, buraya, buralara gidemeyim. Yatak odası anahtarı. Bu yatak odalarına... Görüşürüz kızım benim. Orada dolaşsın. Ya ben kaçmak, kovalanmak istemiyorum ya. Yakarım ki ben bunu. Ulan nerede yakacağım? Dur yakayım. Yakayım. Aha şu an yakabilirim. Yakacak odun var. Beni arıyor bu ya? Duyuyorsunuz değil mi? Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Allah kahretmesin ya. Abi neden yakamıyorum? Kibrit kutu var? Envantarı mi şey yapacağız? Yok. Ne yapacağız lan? 9 bebek mi kal? 9 tane bebek mi yakacağım lan? Bu ne? Kek mi? Ki... Yatak odası anahtarı. Okey görüşürüz. Çav. Ya bebek. Yapmam böyle. Abi kibirit çöpüm var. Kapat lan burayı. Hah. Yakalım abi. Bütün evi yakalım ya. Ben <gülüyor> yaşamak istemiyorum. Yakalım bütün evi. <gülüyor> İçinde yanarım ben buranın. Sıkıntı değil. Sen işaretli bebek değilsin. Abi ben. Bu ne? Gretçin ve ben benim hiç çocuğumuz yok. Bir gün kasabada küçük bir kız göründü. Nereden geldiğini veya ailesinin kim olduğunu kimse bilmiyordu. Çok sessizdi ve her zaman sakindi. Onu içeri aldık ve Emilia olarak adlandırdık. Ona küçük bir oyuncak bebek verdik ve onu sevdi. Her yere beraberinde getirir. Her zaman ona bakar. Gülümser, sarılırdı. da. Ayinlerin cinanını yakabileceğini bilmiyorduk. Ne? Biraz fazla şey bir atlam olmadı mı abi? Yani... Her zaman ona bakar gülümser sarılırdı. Ama ayinlerin canını yakabileceğini bilmiyorduk. Yani. Hayır. Ya ben bunu nasıl yakacağım ya? Bunları yakamıyor muyum? Ya ben bu bebeği ya yakacak odunum. Bizim bir yüzleşmemiz gerekiyor gibi bu. insanla selam. Şurayı açabiliyorum istedim. Yok burası mutfak zaten. Aa burası şeyin evin ortası. Selam. Merhaba. Ben böyle bir... İsteydim yakacak Aa bak orada. Selam. Allah kahretmesin. Evet, çok güzelsin. Çok güzel. Karanlığa karşı kaybettim. Neyim ben şu? An? Bebek miymiş? Okey. Selam, bebeğim. Hehehehehehehehehehehehehe. <gülüyor> Albapların okay. bu böyle bir oyundu ee, Pacify En azından şu an gördüğünüz az çok nasıl bir oyun olduğunu ee, Çok beğenirseniz Devam ederiz Yani Şimdi beğenmezsiniz diye de 40 dakikalık 50 dakikalık bir şey çekmek istemiyorum ee, Beğenirseniz Belirtin yorumlarda likelarda bir şekilde Belirtin paylaşırsanız da Çok makbule geçer çok teşekkürler ee... Yani çok öyle <gülüyor> Muazzam bir oyun değil ama ee, şey yaparsanız oynarım yani devam ederim. Ee, öyle ve e, izlediğiniz için teşekkürler. Ee, keyif aldıysanız beğenip yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla da sizin abone olabilir. Destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte keyifle, huzurla kalmanızıyla kızımızdan da selamla ee, bay bay.